O evde uyandığım ilk gün benim hayatımı kabusa çeviren sabahtı ve bir çıkmazın içine girdim çok çok geç anlattım, çok geç Mahalle kabusum olmuştu. Defalarca ölümden döndüm. Niye dövüyorsun dedim. Çok güzelsin o yüzden bebe. Boşanma davası açtım. Yazdığım dilekçeyi zorla Yazdığıma, yedirdi dilekçeyi bana. Zorla yedirdi bana. Gitti silahını getirdi. Vurayım mı diye sordu böyle. Buradan vurayım ne neden vurayım? Ben defalarca kaçmayı denedim ya. Yani. Kötü insanlığınca aklıma, aklıma o geliyor. Aklıma o geliyor. baktan baktım Çok korktum çok sustum İyi, Yeter.